gençler selamlar ben sevmeyli hoca sevmeyli hoca matematik kanalındasınız arkadaşlarım bu bir duyuru videosu peki neyi duyuracağım ben size canım arkadaşlarım bu bir kamp duyuru videosu başlıktan da zaten anlamışsınızdır şimdi arkadaşlarım bu kamp nedir ne değildir ne zaman başlar ne zaman biter kampın içeriği nedir pdf hazır mı ne olacak ne bitecek soruların düzeyine hangi yayın eviyle anlaştık da ne, neler yaptık ben size bunların duyurusunu bir güzel yapayım. Hazırsanız gelin arkadaşlar. Gençler kampımızın ismi 400 soru ile tekrar kampı. Neyin tekrarı? TYT'nin, AYT'nin. Hem TYT hem de AYT. 200 tane TYT sorusu var. 200 tane AYT sorusu var. Toplam 8 günümüz var. 2 Haziran'da başlıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7 Haziran'da devam ediyor. 8 Haziran'da ufak bir boşluk var. 9 ve 10 Haziran'da da devam edip kampımızı bitiriyoruz. Her gün 25 tane TYT ve 25 tane AYT sorusundan oluşan bir PDF çözüyoruz. Bu PDF'lerin tamamının yani 400 sorun olduğu PDF sevgili arkadaşlarım. Tek parça halinde PDF demişken hemen onu da söyleyeyim. Hem topluluk kısmında bu videoyla eş zamanlı olarak hem de bu videonun altındaki açıklamalar kısmında tek PDF'in linkini Bulabileceksin link'e tıkladığından bütün e, soruların olduğu pdf'i indirebilirsiniz. Sana böyle bir güzellik yapmış olayım. Şimdi senin pdf'leri çıkartman için bugün bir sonraki gün ve sonraki günün sabahı olmak üzere 3 günün var. Pdf'lerini çıkarıyorsun ve bilgisayarın başına her akşam saat 10'da arkadaşlarım. 2 Haziran saat 10, 3 Haziran saat 10, 10, 10, 10, 10, 10. her akşam saat 10'da ben seni bu kanalın başında bekliyor olacağım. Canlı yayında olacağız arkadaşlar. Ve mutlaka katılman gereken e, bir kamp sana bunu şiddetle tavsiye edebilirim. Şimdi arkadaşlarım bakın 400 soru yetecek mi? Arkadaşlarım bu 400 sorunun düzeyinden bahsedeyim ben size. 200 tanesi orta düzeyde 200 tanesi de zor düzeyde diyebiliriz. Orta ve zor sorulardan oluşuyor bu kamp. Şimdi bu 200 orta ve 200 zor, zor kısmını da yine eşit biçimde paylaştırdım. TET sorularının 100 tanesi orta düzey, 100 tanesi zor, AYT sorularının 100 tanesi orta düzey ve 100 tanesi zor sorular arkadaşlarım. 400 soru yetecek mi? İçeriği o kadar dolu ki yetecek arkadaşlarım. Siz bana güvenin. Şimdi hocam bir de sorular hangi yayın evinden? Onu da söylersen tam olacak. Dediğinizi duyar gibiyim. Soruların yayını ve arkadaşlarım ben kendimim. Ben yazdım. Herhangi bir yayını bile anlaşmadık. Sorulara oturdum, hepsini tek tek yazdım ve sizlerin karşısına bu şekilde çıktım. Aklınızda bulunsun. Çok büyük bir emek var arkadaşlar. Ciddi manada hani gece ayrı çalıştım, gündüz ayrı çalıştım, öğlen vakti ayrı çalıştım. Günün her saati arkadaşlarım sizler için çalıştım. Bu soruları yazdım, güzel bir pdf haline getirdim. Ve artık kampımıza da 2 Haziran'da başlayıp 10 Haziran'da bitecek şekilde yani sınavdan 1 hafta önce bitecek şekilde ayarladım arkadaşlarım. Kampa başlayıp kampı bitirdikten sonra şunu diyeceksiniz. İyi ki katılmışım ben bu kampa. İyi ki SML Hoca'nın sözünü dinlemişim. İyi ki bu soruları görmüşüm diyeceksiniz arkadaşlar. Mutlaka diyeceksiniz bunu. Hiç merakınız olmasın ve yine söylüyorum bana güvenin arkadaşlarım. Evet pdf'den bahsettik açıklamalar kısmında ve topluluk kısmında ben size linkini paylaşacağım dedim. pdf'imizden bahsettik Kamp 2 Haziran'da başlıyor 10 Haziran'da bitiyor 200 tane TYT ve 200 tane AYT 200 orta 200 zor sorulardan oluşuyor dedik Her akşam saat 10'da başladığında söyledik ki neden 10 diye soracak arkadaşlarım illa ki olacaktır onu da ben size şöyle açıklayayım Arkadaşlarım zaten 7.30-8 gibi gün bitiyor yani hava kararmış oluyor bunun hemen akabinde işte akşam yemeği yiyenler var, onu sindirmeye çalışanlar var, bir yarım saat mola vereyim de sonra başlayayım diyenler var ve zaten saat 9 oluyor. Düzgün bir şekilde derse adapte olmanız derken saat 9.30 oluyor zaten. O yüzden arkadaşlarım saat 10 bizim için en uygun vakit, en uygun zaman dilimi 10'da başlayan canlı yayın hocam kaçta biter diye soracak olursan tahminimce 12-12.30 civarında biter. Hocam çok geç değil mi deme sakın. Çünkü zaten sınava kalmış şurada 17-18 gün. Ve bu 18 günde artık senin için her yol mübar arkadaşlarım. Senin her yolu denemen lazım. Bırak o 18 günde biraz uykusuz kal. Bırak o 18 günde de biraz gözlerin yansın. O 18 günde biraz beynin böyle bocalasın. Lütfen artık 18 gün kaldı. Bu 18 günde senin yemeyip içmeyip soru çözmen lazım. Matematik kasman lazım. Arkadaşlarım benim diyeceklerim bu kadar umarım açıklayıcı bir duyuru olmuştur bu duyurudan sonra da zaten kampta görüşürüz diyeceğiz kendinize dikkat edin sizleri seviyorum Hoşça kalın sağlıkla kalın ve tabi ki bol bol matematik çalışmayı unutmayın.